Merhaba arkadaşlar bu eğitim videomuzda bize dışarıdan aldığımız hazır paketli kilogramlı ürünler için Ürün kaydını nasıl yapacağımızı göstereceğiz Bizim en çok yaşadığımız kırmı tavuk ürünleri Bu ürünler bize dışarıdan tartılmış ve hazır olarak gelmektedir Buradaki üzerindeki etiketin bizim sistemimiz tarafından tanınması için Nasıl bir işlem yapmasınız gerektiğini anlatacağım Gelen özünün üzerinde şöyle bir bar kod yer almaktadır. Bu bar kodu çözümlediğimiz zaman ilk 2 hane 29 bayrak kodu bize ürünün tartılı ürün olduğunu ikinci 5 hanenin ürünün sisteme kade kodu olduğunu sonraki 2 hanenin ürünün kaç kilo olduğunu sonraki 3 hane kaç gram olduğunu en sondaki rakam ise bu etiketin doğru bir etiket olduğunu belirten bir Çek Dijit üretir teraziler tarafından. Biz kayıt yaparken gelen etiketten ilk 7 haneyi isim kısmını kullanacağız. Barkod alanına barkodu gireceğiz. Ürünün kilogramlı ürün olduğunu tanıtacağız ve satış fiyatı ise ürünün kilo fiyatını gireceğiz yani burada bize sistemi ürettiği kilolu gramaj karşılığı değil ürünün bir kilo fiyatını gireceğiz bu önemli bir husus etiketi okurken buna dikkat edelim ben hızlı ürün açmak için masaüstünde bulunan ürün etiket programına giriyorum girişimi yapıyorum sağ tıklayarak hızlı stok tanımlama diyorum Biraz önce örneğimde olduğu gibi daha anlaşılır olması için barkod üzerindeki ilk 7 rakamı 29'a başlayan kısmını stok kodu alanına giriyorum. Stok adını kırmı, fillet mümkünse kilogram olarak girmemizin bize avantajı fişlerde müşterinin bunu daha iyi anlamasını sağlar. Yine ürün etiketinde bulunan veya bize firmanın paylaştığı 1 kilo fiyatını Işliyorum. Örnek olarak 130 TL kilosu olarak. Birimini kilo yaparsam yine bizim alacağımız raporlarda faydalı olur. Barkodunu ise 29'dan sonraki 5 haneyi olarak sisteme giriş yapıyorum. Ve burada mutlaka ve mutlaka barkod standartının gramaj olduğunu belirtiyorum. Biz burada barkod standardının gramaj olduğunu belirtmezsek ürünü okuttuğunuzda 1 kilo 130 TL'den satar. Fakat biz burada gramaj olarak barkod standardının belirttiğimiz için sistem gidip etikette gizlenmiş olan yani buradaki gibi 1 kilo 254 gram olduğunu görecek. Bunu satış fiyatı 1 kilo Satış fiyatı 130 lirayla çarpacak ve fişe ürünün fiyatını yansıyacak. Ve yine burada ürünün KDV oranının doğru seçtiğimizde mutlaka emin olmamız gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.